yapıp Kuşadası'na gidelim dedik. Yani planımız buradaki Milli Park'ta bir kahvaltı etmek şeklindeydi. Daha sonra da Kuş Adasında biraz gezip dolaşmak şeklindeydi. Topuzlarla kahvaltı ama parka güremeceğiz dedi. Evet. Parka kalan son bir kilometre e, bayağı arabalarla bir kuyruk şeklinde. Bugün pazar. Ee, gelirseniz sanırım hafta sonu gelmek çok iyi bir seçenek olmayacak. Herkese başka gün yok ki pazarı seçelim. Evet, bakalım bizi neler bekliyor şu an. Eğer bu bir kilometre bir ve içeri girebilirsek orada görüşürüz. Evet, hala bekliyoruz. Bir kez trafikten sıyrılıp geri dönmeyi düşündük. Hatta çıktık yoldan. Sonra tekrar trafiğin içine geri daldık. İnat ettik şu an, gireceğiz içeriye bakalım. Ama kesinlikle pazar günü buraya gelmemesi. Burası gerçekten tahmin ettiğimizden bayağı güzel ve çok bakımlı bir yer ama maalesef aşırı kalabalık. Yani o yüzden burada pek bir şey yapmayı planlamıyoruz. Belki sakin bir yer bulabilirsek sadece koyu göreceğiz. Evet biz bakıp döneceğiz açıkçası. Deniz zaten insanlarla kaplı bir haldeydi. Şu an Bizi Gidelim bakalım ne durumda. Pazar günü gelindiğinde buranın muhteşem manzarası. Otopark manzarası. <gülüyor> otopark koyu olarak da geçiyormuş burası. Ya da bundan sonra geçebilir. Yani yolda bile yürüyemiyorsunuz arabalar. Aynen arabalarda. Yürüyemiyoruz bile. Deniz de şimdilik her yerdeki deniz gibi görünüyor ama göreceğiz. Aslında gerçekten mükemmel bir yer ama biz yanlış bir gün seçim sebebiyle... Doğa harika, ağaçlar vesaire yenilmiş. Biz erken kalktığımızı sanıyorduk. Evet. Geç bile kalmışız. Tabii bir de dilimden buraya geldiğimiz için, bir de yola etrafa katarsak. Aslında gerçekten çok güzel. Ortan çok güzel daha Denizde daha çok şey yok gibi. Bu deniz, bildiğin deniz işte. Evet, size de göstereyim. Yani bu kadar insan sabahın beşinde bir yer daha tutu veya nafı bilmiyoruz. Şu an deniz dolu durumda. Aslında bizim planımız bu kadar havant sakin bir şekilde. Sonra da biraz yüzüp gidecektik. Evet, bir Ama maalesef ikisini <gülüyor> de gerçekleştiremiyoruz. Yani deniz o bu şekilde girmenin, çok güzel ekli olacağını düşünmüyorum. O yüzden denize de girmeyince sakin bir yer bulabilirsek bir bu şeyler yemeyin. Denizini çok met etmişlerdi buranın ama met bir tarafı kalmamış açıkçası. Şu an sabah saatlerinde olmasına rağmen bile bayağı bayağı dağıldım. Evet, Milli Park biraz bize hayal kırıklığına uğratmıştı. Beklediğimiz gibi sakin ve huzurlu değildi açıkçası. Biz de o kalabalık bölgeyi bırakıp, Eylik Park'ta yukarıya doğru devam ettik ve ödülümüzü almış bulunuyoruz. Mükemmel bir manzara. Suyu anlatabileceğim bir kelime yok herhalde. Adeta insana buradan atlayıp geliyor suya Kesinlikle yukarıya doğru sürmanız. Buraya gelmeyi unutmayın. Eskisi evet. yerde. Kart, postkallı, oraya olur ya. Kuşadası'na gelirseniz Milli Park'a mutlaka gelin ama hafta sonu asla gelmeyin. Merhaba tekrar. Evet, ilk şoka atlattık sabah o kalabalıktan sonra. Burada Milli Park'ta birkaç tane koy var. Bizim sabah ilk uğradığımız içmeler adında bir yerdi. Ve inanılmaz kalabalıktı. Zaten Milli Park'a girdiğinizde İlk ulaştığınız yer orası oluyor inanılmaz derecede kalabalık resmen hayal kırıklığına uğramıştık ve sonra yol devam ediyor ee, bu yol üzerinde çok güzel manzaralar var ve şimdi ikinci koya ulaştık burası da aydınlık koyu ee, biraz daha iyi ama yine kalabalık evet biraz daha kalabalık az ve <Sert> suyu demiş. daha berrak görünüyor. Burası bayağı kocaman kocaman taşlarla, diğeri kumlu sanırım değil mi? Daha kumlu kaymış. Burası daha güzel gibi. Gittikçe insan oranı da azalıyor. Biz devam edeceğiz. Bakalım üçüncü koya da uğramayı düşünüyoruz. Belki orası daha güzel. 3-4-5 neresi fena ise evet. orta, orta Ama su burada gerçekten çok güzel görünüyor. Kalabalık olmasaydı girilebilirdi. Sonraki koyda görüşürüz. Siz korkma, korkma. Ama alabildik herhalde. Bir evet. an şey yok mu Yudur? Hah, öyle çekti. Aaaa, yanlış. Evet, domuzları bulduk. Ya, kaç evet. tane yavrum var senin öyle? Onlar <gülüyor> gibi Bunlar burada böyle kedi köpek gibi getiyorlar. İlk kez bu kadar yakından görüyorum yamuzları da gördük. Sonunda az da olsa tenha bir yer bulabildik. Aydınlık koyundan sonraki koy. İsmi yazmıyor galiba değil mi? Yok bir isim yazmıyor ama. Bir de gölge bulabilirsek Şununla kahvaltımızı Farklı yapabileceğiz Farklı yerleşik hayata geçmek istiyoruz Öyle oldu neredeyse bir şey yemedik. Evet. Ama ortam çok güzel gerçekten Yani milli park gerçekten harika ötesi ama insanlar olduğu için Bugün bir de bayağı kalabalık yani öyle böyle bir Ama doğasına gidecek pek bir şey yok yani Eskerim Evet yani Hiç, hiç terlemedik yani bu şekilde yükseltilmiş, daha torunlar var, piknik yapmak için kırılmış, döşütmüş ama sağlam da var. Tabii ki hiçbiri bize nasip olmuyor. Şöyle boş bir masa bile yok. Bir daha buraya gelirsem zaten kesinlikle gece yola çıkıp sabah burada olur. Aynen. <gülüyor> ya, Yamuk da olsa bu masa olur. Galeş gibi. <gülüyor> Dökük de olsa bir masa bulmayı başardık. Sonunda bir şeyler yiyebileceğiz. Ve çok beklediğimiz domuzlarla karşılaşmayı da yaşamış olduk. Hatta etrafımızda gezip duruyorlar böyle. Çığlıklar falan kapıyor. Baya aksiyonlu bir gün oluyor yani. girebildik Deniz'e. Su <gülüyor> çok temiz, tertemiz ama çok kayalık, duruş zor. Birazcık yok mu bu? Bayağı acı çektik girerken. Sürü <gülüyor> de girdik <gülüyor> Ama su tertemiz. Tekrar merhaba. Biz sonunda denize girebilecek, kısmen daha sakin bir yer bulabildik. Burası Kavaklı Burun diye bir yer. Dört tane koy var evet, sanırım, değil mi? Evet, üçüncü Evet, bu üçüncü koy. Ee, i̇lkinde şansınızı fazla zorlamayın. Bence diğerlerine doğru ilerleyin diyoruz. Ama burası gerçekten her şeye rağmen, kalabalığa rağmen gerçekten çok güzel bir gün geçirdik burada. Kuşadası'na gelirseniz mutlaka Milli Park'a uğramanızı tavsiye ediyoruz. Ama kesinlikle dolaşımı kapatın, telefonunuzun evet. Yunanistan'a bağlanıyor. Benim Bizimle telefonum bağ bağlandı. bağlandı. Umarız evet. Aslında da kadar bir fotoğrafla karşılaşmayız. Neyse evet, tabla bağlanamamıştı belki. Fotoğraf yansımaz. Evet, bizim <gülüyor> Evet, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.